Herkese merhaba ben e-teknolojiden Sait Özcan bildiğiniz gibi WordPress ile web tasarımı eğitim serisi çekiyorum bu eğitim serisinde 6. bölümdeyiz bu bölümde eklenti yükleme ve eklenti ayarları yapmayı konuşacağız hemen başlayalım Video başlamadan önce eğer daha önceki bölümleri seyretmediyseniz, o bölümleri seyrederek daha sonra bu bölüme gelmenizi tavsiye ederim. Çünkü WordPress'i adım adım nasıl kurduk, nasıl yükledik bunlardan haberdar olmanız için diğer bölümleri seyretmeniz önemli. Yukarıdaki linke tıklayarak bu bölümleri seyredebilirsiniz. Bu bölümde ise eklentilerden bahsedeceğiz. Eklentiler aslında WordPress'in en önemli... Ayaklarından bir tanesi. Çünkü sitenizin bütün işlevini bu eklentiler aslında üstleniyor. Bu eklentiler iki şekilde yükleniyor. Hemen nasıl yüklenildiklerine bakalım. Ve size ben bazı gerekli eklentilerden de bahsedip videoyu öyle bitirmek istiyorum. Şimdi web sitemizi geçen hafta temasını değiştirmiştik hatırlarsanız. Buradan yine web admin dedik. Yönetici paneline giriş yaptık. Yönetici paneline giriş yaptıktan sonra şurada eklentiler diye bir bölüm var Buraya yükle eklentilere tıklayarak Wordpress'in kendinden olan yükle eklentiler geliyor Akismet, Antispam ve Holy Dolly şeklinde iki tane eklenti var Ben bu eklentileri e, Holy kullanmıyorum e, Akismet e, Önemli bir eklenti Bunu kullanmanızı tavsiye ederim e, Özellikle bir blog sayfanız varsa ya da bir e-ticaret sayfanız Yorum yapılan bir sayfa. Spam yorumlardan korunmak için bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi biz gelelim burada eklenti nasıl yüklenir? Eklenti iki şekilde yükleyebilirsiniz. Bir WordPress'in kendi kütüphanesinde olan eklentiler onu buradan yükleyeceğiz. Bir de harici olarak aynı geçen haftaki e, tema yükleme gibi harici olarak zip dosyasını yüklemeniz mümkün. İlk olarak burada yeni ekle diyerek WordPress kütüphanesinde bulunan bir eklentiyi ee, yüklemek istiyorum Mesela Şuraya ben bir eklenti ismi yazacağım Elementor Bu e, sayfa düzenleme Uygulaması zaten bununla alakalı ön sayfa düzenleme içinde Bazı çalışmalar yapacağız ilerleyen videolarda Şimdi bunu yazdıktan sonra buraya karşıma çıkıyor Bu arada siz burada hangi eklenti istiyorsanız kurabilirsiniz Mesela Form eklentisi istiyorsunuz form yazdık Bununla alakalı mesela en yaygın olanlardan birisi contact form 7 Bunu kurabilirsiniz Ya da VP Forms var bunu kurabilirsiniz yani e, Sizin isteğiniz ne yani buradaki eklentiden beklentiniz ne Mesela LMS Öğrenme yönetim sistemi e, Sense LMS ve Tutor LMS Master State LMS gibi Böyle farklı elemesler var. Bunları kurabilirsiniz. Ee, çünkü e, bu da sizin belki eğitim için kullanacağınız bir şey olacak. Veya en yaygın e-ticaret uygulamalarından e, birisi. Woocommerce mesela. E-ticaret siteniz var. Ve Vocommerce e, kullanarak, Woocommerce'i vo kurarak e, bunu... Yani sitenizi zenginleştirebilirsiniz. Şimdi burada sizin isteğiniz önemli. Yani ben bu sitede ne istiyorum? Ne olmasını istiyorum? Ee, mesela aklınıza ne gelir başka? Bir tane işte galeri olsun. İşte galeri için bir uygulama kurabilirsiniz. Ya da Portfolyo dedim. Bakın portfolyo ile alakalı eklentiler varsa bunları yükleyebilirsiniz. Ee, yani burada aklınıza gelecek ne varsa bunu yazıp buradan deneyerek kurabilirsiniz. Burada size tavsiye bir eklenti kurmadan önce Google üzerinde bazı aramalar yapabilirsiniz. Mesela WordPress e, için en iyi Form eklentileri, Deyip Arama yaparsanız eğer benim tavsiyem e, iletişim formu eklentisi mesela ya da işte şuradan bir siteye tıklayarak hostinger sitesinden. Bakın buradan hangi e, e, eklenti iyi onu öğrenip yani buradan eksikleri, gedikleri, önemli yönleri falan bunların hepsini öğrendikten sonra bu sayfadan yüklemenizi tavsiye ederim çünkü. Sürekli eklenti yükleyip silmek sitenizi yavaşlatacaktır. Onun için doğru eklentiyi seçip o eklentiyi kurup çok fazla da silmenizi, tekrardan eklentiler yüklemenizi çok tavsiye etmiyorum. Biz burada hemen bir eklenti kuralım. Elementarı buraya kuralım mesela. Aradık. Şimdi kur diyorum bakın. Şimdi kur dedim. Buradaki yıldızlara da dikkat etmenizi tavsiye ederim. Yıldızları yüksek olan ve indirin, daha çok indirilen uygulamaları tercih edebilirsiniz. Bu da önemli bir kriter. Evet kurduktan sonra burada etkinleştir diye bir kısım çıkıyor. Bunu hemen etkinleştir diyerek uygulamayı etkinleştirebilirsiniz eklenti. Gördüğünüz gibi şu an Elementor. Eklentisi kuruldu ve sol tarafta bir tane Menüde bir kısım oluştu elementerle alakalı. Buradan settingsten her eklentinin kendi ayarları olur. Bu ayarlarını buradan e, yapabilirsiniz. Şimdi gelelim biz farklı bir eklenti yükleme yöntemine. Bakın yükle eklentiler arasında burada elementer görünüyor. E, yeni ekle diyerek buradan ben zip dosyası olarak nasıl eklenti yükeceğim. Yukarıda eklenti yükle kısmına tıkladım. Buradan dosya seç dedim. Ee, tabi dosya seçmeden önce indirmemiz gerekiyor. Mesela ne kuralım? Yoast SEO diye bir eklenti var. Onu kuralım. Bunu başka yerlerden de indirebilirsiniz. Ben e, trwordpress.org'dan indireceğim. Aslında burada olan her şey zaten WordPress'in kendi kütüphanesinde de mevcut. Ama ben size örnek olsun diye e, gösteriyorum. Tabi geçen hafta bahsettiğim Team Forest sitesi vardı hatırlarsanız. Team Forest üzerinden eklentide satın alabiliyorsunuz ücretli mesela buralardan da eklentiler edinip şu plugins yazan kısım WordPress eklentilerini buradan indirip bu şekilde zip dosyası olarak da kurmanız mümkün mesela hangi şeyle alakalı eklenti istiyorsanız şimdi bu eklenti indirdikten sonra şu an indi dosya Dosya seç dedim WordPress SEO seçtim. Zip dosyasını şimdi kuruluyorum. Bakın paket açılıyor. Evet eklenti yükledi. Şu an et, eklenti etkinleştir dedim. Şu an Yoast SEO eklentisini etkinleştirdi. Ayarlarına da buradan bakabiliriz. Zaten son videomuz Yoast SEO ayarları olacak. Ee, bunu da Burada birlikte yapacağız. Şimdi eklenti yüklemek bu şekilde. Peki yüklediğiniz bir eklentiyi nasıl silersiniz? Onu da ya da etkisizleştirebilirsiniz. Elementörü mesela buradan etkisizleştir deyip Deactivate dedim. Şu an gördüğünüz gibi elementörü buradan sil de daha doğrusu deactivate etti. Şuradaki sil kısmına basarak da tamamen silmeniz mümkün. Toplu şekilde silmek istiyorsanız Şöyle sil deyip uygula bunları da silebilirsiniz. Silinmiş e, eklentileri de e, pardon devre dışı bırakılmış eklentileri toplu bir şekilde buradan da görmeniz mümkün. Evet WordPress'te eklenti yükleme bu şekilde. Bu bölümde sizlere eklentilerden bahsetmek istedim. E, burada eklentiler sizin gerçekten bütün web sitenizin temel saç ayaklarından bir tanesi olacak. Çünkü WordPress'in Canlandırılması için, içine yeni bir şeyler katılması için eklentiler çok ön plana çıkıyor. Burada sizin hangi tarz ephisesi oluşturup neler istediğiniz ön plana çıkacak yine ne istediğinize iyi karar verdikten sonra eklenti aramasında ve yüklemesinde ona göre yapabilirsiniz. Burada size bir ipucu daha vereyim. Aramalarınızda daha çok Aramak istediğiniz kelimenin İngilizcesini yazarsanız daha farklı, daha güzel eklentiler bulacağınıza eminim. Bunu da eğer İngilizce bilmiyorsanız da basit bir Google Translate üzerinden mesela iletişim formunu Google Translate'in İngilizce'ye çevirip buradaki ayarlar kısmını İngilizce şekilde yazmanızı, kontakt form şeklinde yazmanızı tavsiye ederim. Bugünkü videomuz bu kadar. WordPress'te web tasarımı eğitimi serisinde 6. bölüm bitirdik. Eklentilerden bahsettik. Bu videoyu da beğendiyseniz beğenip arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Sorularınız varsa yorumlar kısmından bana iletebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.